Merhaba arkadaşlar. Ee, öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim, vakit ayırdığınız için. Benim ismim Burak Yükar. Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora yapıyorum. Ee, Hazraten sosyal medya üzerine çalışıyorum. Ee, ben de bugün arkadaşlarımla beraber e, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi'nde daha doğrusu Kamu Yönetimi bölümünü sadece ben anlatacağım yazılan lisans tezlerin incelenmesini yapacağım. Ama benim kaygım daha çok bu lisansüstü tezleri nelerdir, neler değildirden ziyade kamu yönetimi alanı için bu yeni medyada ve Web02 teknolojilerin ne anlam ifade eder şeklinde düşünüyorum. O yüzden daha çok buraya vurgu yapan kısa bir konuşma yapacağım. Öncelikle tez arşivinde de, de yükün, <gülüyor> pardon biraz rahatsızım, bir arama yaptım ve bu aramada kullandığım anahtar kelimeler, internet, sosyal medya, iletişim teknolojileri, yeni iletişim teknolojileri, yeni medya, bilişim, dijital ve siber oldu. Olabildiği kadar kamu yönetimi alanındaki dijitalleşme ile alakalı bir şeyi yakalamaya çalıştım. Geniş bir perspektifi yakalamaya çalıştım. <gülüyor> Özellikle baktığım şey kamu yönetimi bölümlerinde yazılan, tezler oldu. Yani kamu yönetimi alanından ziyade kamu yönetimi bölümlerinde yazılan tezlere bakmak istedim. Çünkü kamu yönetiminde e, ders veren hocaların, akademik kariyer yapan insanların olaya nasıl baktığını anlamaya çalışıyorum. E, toplamda 6 doktora, 14 yüksek lisans tezi tezine incelemeye alabildim. Neden diye soracak olursanız çünkü diğer arkadaşlara baktığımızda işte 80'ler, 120'ler falan vardı. Ee, kamu yönetimi alanı için e, bilişim teknolojileri çok farklı, e, çok kıyıda köşede kalmış bir konu. O yüzden çok fazla çalışılmamış, yeni yeni çalışılmaya başlanıyor. Yıllara göre şöyle bir baktığınızda dikkat ederseniz, e, özellikle 2000'li yıllarda e, bir tane, iki tane, e, hatta 2001'den 2006'ya kadar, 2006'dan 2009'a kadar hiç böyle bir e, tez çalışması yapılmamış. Ama özellikle 2014 ve e, 2018'e dikkatinizi çekerim gittikçe artmaya başlıyor. Özellikle yeni medyanın e, hayatımıza politik anlamda da dahil olmasının ardından özellikle bir bu alana bakalım, burada bir şeyler var demeye başlamışlar. <gülüyor> Üniversitelere göre dağılım da yaptım. Özellikle hangi üniversiteler, kamu yönetimi alanını, ee, yeni medya teknolojileriyle beraber okuyor diye görmek için Hacettepe Üniversitesi e, ve e, bir de Selçuk Üniversitesi bu konuda birazcık daha öne çıkıyor gibi görünüyor. Diğerleri daha çok bir ya da iki e, tezle buna katkı vermişler. Yöntüme göre dağılımdaysa arkadaşlar daha çok literatür taraması görünüyor. Çünkü e, bizim alanımız birazcık devleti, yani uluslararası ilişkilerde Gökçen'in anlattığı gibi devleti merkezi alan bir e, alan bir disiplin. O yüzden daha çok ampirik çalışmadan ziyade daha önce yazılmış verilere ve teorik tartışmalara dayanarak yeni tartışmalar ortaya çıkartmak daha çok yaygın. E, mülakat ve gözlem çok tercih edilmemiş edilmemiş gördüğünüz gibi. Anketlerde de şöyle bir sorun var. Hani mesela Pamukkale Üniversitesi örneği deyip 100 tane öğrenci, 200 tane öğrenci anket yapılıp o şekilde bir case study oluşturulmuş anketler fazla ciddiye alınmamış ve daha çok yüksek lisans tezlerinde kullanılmış. Burada şunu dikkat çekmek istiyorum. Son bölümde de tekrar söyleyeceğim bunu. Mülakat ve gözlem gibi gerçek özne üzerine ya da anket gibi gerçek özne üzerine çalışılmanın çok tercih edilmemesi veya çalışılmanın biraz hafif geçiştirilmesinin sebebi kamu yönetiminin Türkiye'deki geleneği. Türkiye'de ilk başlarda 1960'lara kadar özellikle Amerikan tipi dediğimiz daha ampirik daha çok saha çalışmasına dayanan bir kamu yönetimi ekolü hakimdi ama özellikle Şerif Mardin hocanın çalışmalarından vesaire sonra burada Ankara Üniversitesi Siyasal, Siyasal Bilgiler Fakültesinde daha çok iş Fransız sosyolojizmine kaymaya başladı daha felsefi ve daha sosyolojik içeriği olan bir kamu yönetimi anlayışı buna dahil olmaya başladı bu sebepten dolayı gördüğünüz gibi e, ampirik verilerden ziyade literatür taraması, içerik analizi gibi daha çok ideolojiyi anlamaya çalışan veyahut da bir şeyin nasıl çalıştığına dair bir yöntem geliştirmeye çalışan. E, devlet anlamında söylüyorum. Devletin bir organına nasıl çalıştığına dair ya da bir fonksiyonunun. E, bunlar üzerine eğilmiş daha çok. Konulara göre e, en başta bütün konuları çıkartmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Burada dikkate değer olan kamu politikası ve sosyal medya, e, kentsel sistemler, e, siber güvenlik, siber hukuk ve sosyal medya oldu. Sosyal medyayla e, kamu politikası ve sosyal medyayı ayırma ihtiyacı hissettim. Çünkü sosyal medyayı direkt olarak inceleyen tezlerde daha çok şey olmuş böyle, e, nasıl ifade etsem, içerik analizi yapılmış. Belediye başkanları ya da herhangi bir bakanlık acaba sosyal medyayı nasıl kullanıyor bir araç olarak diye inceleme ihtiyacı hissetmişler ama kam politikası dediğimiz zaman acaba buradan bir kam politikası üretebilmiş mi? Yani daha bir üretici, daha bir genişlikçi bir yaklaşım benimsemeye çalışmışlar. O yüzden o ikisini ayırma ihtiyacı hissettim. Şimdi büyük başlıklara ayırıp ondan sonra onları küçük temalara ayırma gibi bir yolu tercih ettim. Kam politikası ve sosyal medya, sosyal medya komple sosyal medya çalışmalarını oluşturuyor ve 20 tezin altısı bu konuyla alakalı. Demokratikleşme de demokrasinin kendi işlevi üzerine artı yerel katılım ve e-katılım. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Demokrasi bağlamında yapılan çalışmalar daha çok devlet nezdinden bakılarak yapılmış. Yerel katılım ve e-katılım çalışmaları daha çok aşağıdan yukarıya. Yani acaba vatandaşın katılımı Web 0.2 teknolojileri nasıl sağlanabilir diye düşünülerek, düşünülerek yapılmış. Ve toplamda 4 adet çalışma içeriyor. Diğer kodlamalara gelecek olursak hukuk üzerine 3 tane, güvenlik üzerine 3 tane, idare üzerine 2 tane. Beni şaşırtan idare üzerine çok az yapılmış olması oldu. Özellikle hukuk ve güvenliğin birbiriyle bağlantılı olduğu noktasında da bir e, çıkarımım var. Ona da şimdi geleceğim. Anahtar kelimelerden bir kelime bulutu oluşturdum. Bu anahtar kelimeleri de 20 tane tezin hepsinin anahtar kelimelerini kullanarak yaptım. Daha çok e, düzenleme, politika, e, işte güvenlik, yönetim, demokrasi, iletişim, gibi konuların öne çıktığını görüyoruz. Aslında birazcık kafa karışıklığı olduğu da bariz bu konuda. Çünkü acaba sosyal medya katılımı arttıracak ya da yeni medya teknolojileri katılımı arttıracak bir araç olarak mı vardır? Yoksa acaba bir güvenlik problemi midir? Bunu Gökçe de bahsetmişti. Yani devletler birazcık da buna güvenlik problemi yaratabilir mi diye bakıyorlar. Bu arada bir arada kalmışlık var. Şimdi e, tartışma ve sonuç bölümünde en son e, asıl vurgulamak istediğim şeyleri vurgulayacağım. O kısmı birazcık o yüzden hızlı geçtim. Kamu yönetimi disiplininin gerçek özne üzerine çalışmamasının sebebi, daha önce bahsettiğim gibi <gülüyor> disiplinin e, kendi geleneğinden geliyor. Daha çok ampirik olan çalışmalardan ziyade teorik çalışmalara ve örgütsel davranış vesaire gibi çalışmalara daha yakın bir kamu yönetimi anlayışı olduğu için bizde özne üzerine çalışma çok da fazla görülmüyor ve tavsiye edilmiyor. Ben bunu yapacağım dediğim zaman öğretmenlerimiz, hocalarımız, bu işte uzman olan doyan olan insanlar ya çok da fazla bunun eee iyi olur gibisinden bize terkinler de bulunuyorlar. Çünkü kendilerinin için de çok yabancı bir saha. Daha doğrusu sahanın kendisi kamu yönetimi bilimine komple yabancı. Kamu yönetimi, disiplini, iletişim teknolojilerini devletin yurttaşa seslendiği bir platform olarak görme eğilimi var literatürde. Yani kamu yönetimi e, baktığında yeni medya teknolojilerine Aa, ne kadar güzel katılım arttıracak vesaire gibisinden düşünmek yerine <gülüyor> e, ben artık vatandaşa daha fazla seslenebileceğim, daha görünür olabileceğim, belki de e, büyük bir billboard olarak kullanabileceğim sosyal medyayı veyahut da yeni medya teknolojilerini diye düşünüyor böyle bir eğilim söz konusu. Kamu disiplini, iletişim teknolojilerinin, e, sosyolojik etkililerinden ziyade bu teknolojilerin devletin içinden, devletin kavramlarıyla anlamaya çalışıyor. Yani sosyal medyayı acaba e, dışarıdan gelen, ben bunu nasıl kullanabilirim, işte iletişimde böyle bir devrim oldu, bu acaba siyasete nasıl etkiler diye düşünmek yerine devlet mantığıyla ve devletin düşünce kalıplarıyla inceliyorlar. O Hukuka yöneli ve yönelik ve e, siber güvenliğe yönelik özellikle çalışmalar bunu gösteriyor bize ve bu çalışmaların yoğunluğu özellikle e, <gülüyor> devletin daha çok darzuk kamu yönetimi e, öğrencilerinin diyeyim e, hukukun ve siber güvenlik gibi güvenlik çalışmaları gibi alanlara bunu entegre ederek birazcık daha güvenlikleştirmeye çalıştığını ve devlet kafası iletmek için de düşündüğünü söylemek gerekiyor. Kamu yönetimi disiplinine yeni medya araçlarının dair bahsettiğim gibi güvenlik sorunu olarak algılayan bir eğilimi var. Bu anlamda mesela ile alakalı, yani Türk İletişim iletişim başkanlığıydı yanlış hatırlamıyorsam açıklama. Ee, bu kurum nasıl çalışır? Acaba TİB'in nasıl bir düzenleme yetkisi vardı? Sosyal medya düzenlenebilir mi? Twitter'da yapılan bu paylaşımlar vesaireler bir sansüre nasıl uğrayabilir bunun hukuki altyapısını vesaireye çalışmışlar ki bu daha aynı bahsettiğim gibi eğer sosyal medya veya web 2.0 teknolojileri eğer kamu yönetim tarafından benimselecekse güvenlikleştirilerek benimsenmesi düşündüğü bir bilinç dışında böyle bir şey var. Varlık var kafalarında. <gülüyor> sosyal medya ve e-devletin demokratikleşme aracı olarak sunulması bu Enis bahsedecek tekrardan siyaset bilimi kısmında ama hani e-katılım ee, e ve e-devletle alakalı veyahut da yerel katılımla alakalı yazılan tezlerde özellikle e sosyal medya geldi e ya da e-devlet teknolojileri geldi demokrasi birden fırladı gibi bir şey var. Biz ama demokrasiyi biliyoruz ki e literatürdeki e şeylerden, kaynaklardan vesairelerden demokrasi devletten ziyade toplumla alakalı bir durum. Toplumun içinden çıkan bir şey. Eğer demokrat bir toplum veyahut da toplumsal kültür ve siyasal kültür yoksa Devletin demokratikleşmesine gittikçe zor oluyor bununla beraber. Ama devletin bir e, sihirli değnek gibi alın size işte web 0.2 teknolojileri artık biz ne kadar demokratiyiz gibi bir tavrının olması bu noktada <gülüyor> birazcık asıl, asıl orijini kaçırdığını, asıl noktayı kaçırdığını bize e, gösteriyor. Gerçek yaşayan özne üzerine çalışmaların az olması sebebiyle araştırma yönteminin etik özellikleri konusunda çok eğilemedim. Yani asıl bizim etikten anladığımız, bizim Mutlu Hoca ile beraber işlediğimiz derslerde vesaire sahaya çıktığımda gerçek özneyi ben nasıl koruyabilirim? Asıl derdimiz buydu. Ama çalışmalar az olması bu konuya eğilmemi engelledi. Ancak bir teze, 2013 yılında yazılan o tezin ülakat sorularından bir tanesini yönlendirici olduğunu tespit ettim ben. Ya açıkçası şunu kastediyorum, ikinci soruydu hatta ee, işte vesaire vesaire diye baş, baş, başlıyor teze şey, soruya ve sorunun cevabı tek cevap. Bir düşünme sevk etmiyor. Yani istediği bir cevap var onu almak için soru sormuş. O yüzden birazcık daha için etik kısmını ihlal etmiş gibi düşündüm ben. Açıkçası bir etik ihlalin Kendisinden ziyade, daha doğrusu Özne'nin kendisinden ziyade araştırmanın kendisinde etik ihlal var. Özne'ye yaklaşımdan ziyade diye düşündüm. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, en son soruları e, beraber cevaplarız.